Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videom hepiniz. hoş geldiniz. Bugün Speedman simülatör oynuyoruz. Oyunu hemen anlatayım. Böyle ayakkabı alıyoruz arkadaşlar. Böyle böyle gidiyoruz. Sonra bu çizgiye değdiriyoruz. Ayakkabı birden yok oluyor. Yani e, böyle büyülü bir ayakkabı bu. Sonra şuradaki koşu bandına gidiyoruz. Geliyoruz böyle. Şöyle bir koşuyoruz. Ondan sonra ayakkabı çekmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar biraz hastayım onun için sesim az gelebilir ya da değişik gelebilir. Onun için kusura bakmayın. Arkadaşlar oyunda, oyunda milyonlarca kod olduğu için size gösteremeyeceğim. Belki açıklama kısmına koyarım kodları. Eğer koymazsam da Google'a girerek e, bulabilirsiniz. Yani Google'a girmek bir dakika sonuçta hemen bakarsınız. Şu an arkadaşlar oyunda 20 milyon eventi var. Yani oyun 20 milyon oynanmaya geçtiği için böyle bir e, etkinlik yapmışlar. Size burada kasmanızı öneririm. Gerçekten burada kasarak e, bir saniyede böyle e, ikinci üçüncü adalara yani ikinci üçüncü yerlere böyle bayağı hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Yemin ediyorum konuşmayı unuttum. Evet arkadaşlar sonunda kodları girmeye başardım. Bu ben e, milyonlarca kod var demiştim ama yani bir 7-8 tane kod varmış gösterebilirdim ama artık geçti. Neyse hemen bakalım kodlar ne vermiş. 21 tane hepsinden vermiş yani 2 kat e, enerji vermiş 21 tane. Yani 22, 10 yani 10 saatlik bir enerji vermiş sanırsam, baya fazla. Yine 10 saatlik yani hepsini kullanırsak 10 saat falan ediyor herhalde. Ee, i̇ki kat hız yani şunlarda da bize 8 tane geliyorsa mesela kaç tane geliyor? 8 tane geliyorsa 16 tane gelecek ee, ve burada da e, şey e, koşuls yani mesela bunu biz ne kadar hızlı yapıyorsak daha da hızlı yapacak. Şimdi arkadaşlar 41 tane şeyimiz oldu. Hızımız oldu. Gidelim hemen event yerindeki şeyleri yapalım da event'e giremiyorum. Hah girdim. Hemen buradaki ayakkabıda açalım. En baştaki zaten 30 tane istiyor. Şimdi arkadaşlar 11 tane enerjim var. Bakalım ne kadar verecek gerçekten çok fazla veriyor. Evet 150 tane veriyor. Bu gayet iyi. Bu arada normalde arkadaşlar ben bu videoyu ana hesabımda çekecektim ama ee, ana hesabımdaki petler baya değerli onun için ee, ve rıbort atmam lazım rıbort atınca da petler gidiyor onun için ee, bu hesapta çektim yani bence robuxlu karakterle robuxsuz karakter arasında bir fark yok sonuçta yani robuxsuz olunca oyun değişmiyor robuxsuz olunca oyun kötü olmuyor arkadaşlar ee, hastalı video çekiyorum yani bir like'ınızı alırım tamam da tamam like falan dilen dilenmiyorum. İsterseniz like atın, isterseniz atmayın. Yani ya sağ. Şimdi arkadaşlar şey, buradaki pet 1K yani 1000 e, enerji istiyor. Buradaki pet ise 1 milyar istiyor. hemen bundan bir tane açalım. Yani ben bu, biliyorum bunları da. Sizlere hala öğretiyorum oyunu. Bu mesela 10 kat arttırıyormuş. Hemen bunu takalım abi. Buna e, 3 tane pet takabiliyorsunuz ama e, bunu arttırarak 5 ya da 6 tane takabiliyorsunuz yani. Şimdi göstereceğim zaten onu da. Hemen şöyle altta göstereyim. Burada arkadaşlar burada ee, Rebirth atınca size Re ee, Rebirth tokenı veriyor. Yani Rebirth parası veriyor. Şöyle benim sıfır tane var. Buradan ee, bazı güçleri şu şekilde arttırabiliyorsunuz. Rebirth'ü de arkadaşlar 2.5 ee, K, 2.5 bin yani ee, hızınız olunca atabiliyorsunuz. Ama ee, bu ilk Rebirth'ünüzü attığınızda Ondan sonra her 10.000 hızda atabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sizlere de üçüncü alanı göstereyim. Böyle ayakkabılar var. Burada botlar var. Buralar soğuk olur ya. Allah'tan ceketimiz var yani. Burada arkadaşlar arkamızdan çıkan böyle efektler var. Aura yani. 10 tane sol. Yani şundan 10 tane olursa gidip yani bundan alabiliyormuşuz. Bu da enerjiyi falan daha fazla veriyor arkadaşlar. Yani orada e, baya önemli bir şey. Gerçekten arkadaşlar işte sizlere bu halinde video çekmek istemez ama nedense canım video çekmek istedi. Şimdi iki pet daha açalım hemen şöyle aç abi. Hı, karpuz, karpuz, bir daha karpuz dedi. Bu arada bu portakalmış da. Ama ben artık ona karpuz değilim. Şimdi e, şuradan buna basarak takalım. Artık yani 30 e, kat daha fazla geldi Enerji. Burada da arkadaşlar amulet diye bir şey var amulet. Ne demek ben de bilmiyorum hiç. Ama e, böyle bir şey veriyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir dakika. Neredeydi lan he? Bir dakika niye tıklamıyor bu? Heh şöyle şeyler arkadaşlar. E, benim ana hesamda mesela bu var. Bunun içinde e, ne lazım? 25 tane şundan e, 100 tane reward token Yani reward parası Ve 10 dakikada bekliyorsunuz. Yani 10 dakikada da yapılıyor. Yani onu da yapabilirsiniz. Gerçekten baya faydası oluyor yani onun da. Şurada arkadaşlar yani e, teleport tuşunun yanında görevler var. Bu görevleri yaparsanız size e, bu şeyden veriyor ve buradan da e, sizlere boost veriyor. Yani şunlardan da veriyor. Mesela 20 bundan bir tane gelmiş, bundan iki tane gelmiş. Böyle bunlardan da e, görev yaparak kazanabiliyorsunuz. Son bir yeri daha gösterip videomuzu kapatalım. E, uzayı açtık arkadaşlar. Diğer yerde 300.000 istiyor. Orayı da eğer arkadaşlar er, er, yani devamını isterseniz oraya gideriz. Yani oradan da baya ilerleriz. Şurada ejderhalı bir yer var. Oraya falan gideriz. Şimdi arkadaşlar burada da böyle e, şeylerin girdiği, astronotların e, giydiği ayakkabılar var. Mesela biz bir tane taşıyalım bakalım ne kadar enerji verecek. Bir tane böyle götürüyorum ve 10 milyon enerji verdi. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla Roblox videosu istiyorsanız kanala abone olabilir. Videoma like atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.